Buradan biz e, sirt halkına ve sirt'te seçmen gruplarına, siyasi partilerin hepsine şunu söylemek istiyoruz. Biz e, SİRT barıfı olarak şu an elimde gördüğünüz bir seçim kitapçı çıkardık. Aslında seçmen olmaktan kaynaklı herkesin kendi iradesini sandalye yansıtması açısından bilmesi gereken veya e, hangi oyun geçerli geçersiz, hangi kuralların olup olmadığını YSK kapsamında 298 sayılı seçim kanunu kapsamında haklarını bilmesi anlamında bir ee, öncülük etme çabası içerisinde yer aldık. Bir diğeri dün zaten e, oy ve ötesiyle Sirt Baros'un ortaklaşa yapmış olduğu bir seçim eğitimi vardı. O zaman da siyasi partilerin hepsine biz e, bu davetimizi ilettik sandık kurullarına, sandık kurulu başkanlarına, müşahitlerinin, okul temsilcilerinin olması gerektiği noktasında. Biz şu an yaklaşık 100'e yakın avukatımız da sahada olacağız. ABC Partisi fark etmek için. Çünkü buradaki Bizim e, ortak amacımız şu İradenin sanda sağlıklı bir şekilde yansıması. Tamamen taraf girdikten uzak kavgadan ve demokrasi şöylerine dönüşebilecek bir seçim havasına bizim de bir katkımız olması noktasında bir çaba içerisindeyiz. Biz buradan sınarcımızla da aslında bütün siyasi partileri sesleniyoruz. Ee, hangi siyasi partinin seçim ve seçim eğitimiyle ilgili bir talebi veya bir eğitim ee, isteği olursa bir sirk Varolası olarak buna hazırız. Seçim günü de bizim kendi kuracağımız bir kriz masası olacak. Aynı zamanda bir triz hattımız olacak. Biz bu seçim kitapçığımızla bizim dilekçe örneklerimiz var. Türkiye Varoları Birliği'nin itiraz ve şikayete ilişkin dilekçe örneklerimiz var. Bugün onları da bütün siyasi partiler, sirkteki bulunan bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını yolladık. Ee, bu noktada kafalarında bir soru işareti olması halinde veya buna ilişkin bir destek istemeleri halinde biz hazır olacağız. Seçim günü de Sirt Barusu'nun kendi bünyesinde kurduğu bağımsız ve tarafsız, bütün partilerden bağımsız ve tarafsız bir kriz masası kuracağız. Ve bunun bir kriz hattı olacak. Bunu bütün vatandaşlarımız da arayabilir, bütün siyasi partiler de arayabilir. Bizim de seçim üzerinde kendi üstümüze aldığımız yükümlülük bu. Bunlar noktasında tabii dediğim gibi, yine başladı dediğim gibi iradenin sandığa, sağlıklı bir şekilde yansıması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu biz sizler aracılığıyla SİRT altına duymak istiyoruz, siyasi partilere duymak istiyoruz. Son olarak seçime ilişkinin de temennimi asla dile getirmek isterim. Sonuçta e, Türkiye'de seçim mevzuatı uygulandığından bu yana yüzyıllardır seçimler yapılıp bitilmekte. Ve bunun bir ölüm kalım meselesi olmaması, aslında burada sirt gibi yani azından SİRT'in bütün dinamiklerin birbiriyle akraba, eş, dost, tanıdık, İçerisinde olması vesilesiyle e, bunun bir yarış aslında demokrasinin bir şöleni olarak algılanıp tarafgirlikten, kavgadan, sert iklimden, siyasi kutuplaşmadan ayrı aslında bizi bütünleştirecek, sihirte katkı sağlayacak bir seçim olmasını ben diliyorum, temenni ediyorum. Ülkemiz adına da hayırlı olmasını diliyorum.